Merhaba dostlarım. Yine bir kaotik video ile karşınızdayım. Ha şu an. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere aslında çok fazla izlediğim bir video türü olan ama hiç yapmadığım bir e, video ile karşınızdayım. Tear list videosu yapacağım. Belki birkaç yerde görmüşsünüzdür. E, böyle kategoriler oluyor. İyiden kötüye. Ve bir şeyi o kategorilere koyuyorsun. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere... 2014, 2015 ve 2016 arasında Tumblr'da manyak popüler olan 10 şarkıcıyı, 10 müzisyenini, 10 grubu aldım ve bunları sıraya sokacağım. Bugün buraya oturma nedenim bu. 9-10 Ağustos'ta İstanbul'da Artic Monkeys konseri var ve yakın zamanda tekrardan Yavaş yavaş bu 2014, 2015, 2016 Tumblr'ı yad etmeye başladım. E, o nedenle böyle bir video çekmek istedim. Bu şarkıcıların hepsi, gerçekten hepsi benim için ortaokul ve lise yıllarımın başlarında çok önemli yerlere sahip şarkıcılar. Bugün bunları tartışacağız. Bugün bu insanların benim müzik zevkimde bıraktıkları izleri göreceksiniz. Öncelikle... Aynı fikirde olmayacağız çoğu şey hakkında. Bundan %500 eminim. O yüzden e, bir uyarı yapayım eğer sizinle aynı fikire değilsem. İnsanlık hali. E, aşağıya yorumlara yazın siz neleri farklı yapardınız. Ama şu an çok fazla lafı uzatmadan çünkü eminim fazla fazla, fazla konuşacağız. Videoya geçelim. E, öncelikle kategorilerimi size anlatmak istiyorum. Ekrandan görebileceğiniz üzere bugün 5 kategorimiz var. Ve 5 kategorinin en iyisi sayılan Allah vergisi adı üstünde bu sanatçı bize gelen bir lütuf. Çok iyi, fazla iyi, fazla güzel. Allah vergisi adı üstünde yani. Bunun hemen bir altındaki kategori, yani en iyinin de altı. Hünkürünkür. Bu şarkıcıya çok fazla ağladım. Bu şarkıcıyı da çok fazla seviyorum ama Allah vergisiyle aynı kategori değil yani. Mid çok yine adı üstünde. Orta yerde. Bazen çok seviyorum. Bazen hiç sevmiyorum. Orta alanda. Okey yani. okay. Bunun hemen bir altında olan kategori benim için açıklaması birazcık güç olacak. IV diploma programı bir sonraki kategorimizin adı. IV diploma programı bir yurt dışı odaklı diploma programı diye edebilirsiniz. Ben bu diploma programını yaptım iki sene boyunca ama benim hiçbir işime yaramadı. Bazıların işe yarıyor, bazıların işine yaramıyor. Ama benim için hiçbir işe yaramadı. Gereksizdi, saçmaydı... O yüzden ALB diploma programı en kötünün bir üstündeki kategoride <gülüyor> ve en alttaki kategori Kodes, Monopoly'den bileceğiniz üzere Kodes'e gidecek. Buradaki sanatçılardan bir tanesi. Evet. E, yani şöyle diyeyim, bunu sırf müzikten yapmayacağım bu arada. Eminim müzik sırf müzik buna etkili olmayacak. Şarkıcının kendisi de birazcık etkili olacağını %500 eminim. O yüzden şimdi de eğer sırf müziği yapman gerekiyordu, niye yapmadın diye bir yorum gelecekse ee, öncelikle hemen geçelim. Çünkü çok fazla işimiz var. 10 tane sanatçı var dediğim gibi. Şimdi ilk başta kimden başlamak istiyorum? Soldan sağa gidelim. İlk başta Cage the Elephant var. Cage the Elephant'ı bilmiyorsanız Tigaret Day James diye bir, çok meşhur bir şarkısı var. Ve Trouble diye bir şarkısı da var. Benim bildiğim iki şarkı bunlar. Yani daha fazla şarkısını gerçekten bilmiyorum. Ve gidip de ben bir Cage the Elephant dinleyeyim demedim hiç. Bu iki şarkısını çok seviyorum. Mesela o iki şarkısı benim için çok önemli yerler edinmemiş olsaydı o zaman Ivy diploma programına koyardım. Ama Cage the Elephant'ı ben mid kategorisine koymak istiyorum. Çünkü Trouble benim bir ara en din çok dinlediğim şarkı falan yani o şarkıyı gerçekten çok seviyorum. Bir grup olarak Cage the Elephant benim çok bağlandığım bir grup değil yani. Sıra da Artic Monkeys var. Artic Monkeys yine sevdiğim bir grup. <gülüyor> Baya zor olacak şu an fark ettim. <gülüyor> ben karar veremiyorum ki abi çoğu şeyde. Niye böyle video yapıyorum? Şimdi Artic Monkeys, 1.50 Alex Turner. 1.55 Alex Turner. 1.55 ama bir saniye. <gülüyor> Artic Monkeys'i ve 1.70 boyundaki Alex Turner çok büyük bir yere sahip benim için. Sadece son dönemlerde, özellikle son albümleri benim için middi. Mid. 2014'ün 2014 olmasını sağlayan bir grup bence Artic Monkeys. Özellikle AM albümü. Yani something shifted, gerçekten something shifted. AM albümü Do I Wanna Know hit olunca... Kültür değişikliği yaşadık yani bence Artik Monkeys hüŋkür hüŋkure gidiyor. Artik Monkeys'in Allah vergisinde olmamasının tek sebebi Saketensiy falan filan. Onlardan sadece tek dök şarkılar biliyorum. Bütün diskografilerini bilmiyorum yani. O nedenle, e, <gülüyor> o nedenle e, Artik Mankeys'i hüŋkür kategorisine koyuyorum. Bence mantıklı bir yer. Çünkü yani buradaki az sonra listedeki diğer sanatçılar var ki yani. Artık Monkeys'in yanından bile geçemez benim için. Her neyse. Çok rüzgar var. Ya da 21 Pilots var. Şimdi 21 Pilots um, bir zamanlar benim için çok çok çok önemli bir grupta. Özellikle bu fotoğrafta oldukları e, Bu Dory Face albümünün sırasında 2016'da yine dediğim gibi. O albümü ben tamamını biliyordum sanırım. Hem hayran kitlesi açısından hem de sanatçıların kendileri açısından çok böyle... Yanaşmadığım bir grup. Hani dediğim gibi Blurry Face albümünü baştan sona biliyorum. Ezbere biliyorum. Tyler'ın raplerine kadar biliyorum. Ama şu an açıp dinliyor muyum? Hayır. Tyler'ın yakın zamanda yaptığı işte bu Black Lives Matter'la ile alakalı yorumları falan filan. Aynı zamanda hayran kitlesinin ekstra bir toksikliği, çabası O yüzden. O yüzden. Çünkü gerçekten 2016'dan sonra yaptıkları herhangi bir şarkıyı bilmiyorum. Buna reface albümü olarak benim için çok değerli olmuş olabilir ama 21 Pilots sanatçılar olarak bana işlememiş demek ki. I wanna make history dedim. Evet. Dedim. I wanna make history deyip 21 Pilots'a kod koydum. And that's what this is. Şimdiki ablamızı görüyorsunuz değil mi? Yani şöyle Lana Del rey var. Şimdi Twenty One Pilots hakkında söylediğim her şeyi çünkü Lana benim ablam. 2010, şimdi 2014 ile 2016 arası yapıyorum, farkındayım. 2014 ile 2016 arasında Lana Derley'in çok çok büyük bir hayranı değildim. Ama yaşım ilerledikçe Lana'yı o kadar fazla, Lana'yı ve Lana'nın hani yarattığı sanatçılar için yarattığı ortamı, albümlerini, melankolik sesini, yani bütün söz yazarlığını falan filan o kadar fazla değer vermeye başladım ki, she's my homie, she's my best, gerçekten my best'i. Yakın zamanda söyledikleri şeyler, yakın zamandaki action'ları, evet, onlara böyle bakıyorum ve diyorum ki... Wait a minute! Who are you? O yüzden, ya bir kere normal fucking Rockwell yani, normal fucking Rockwell yani. Yakın zamandaki şeylerini, Ariana Grande ile olan o beef garip şeyi işte... Kadın sanatçıları kendi hislerine karşılaştırması, yakın zamandaki erkek arkadaşı ve beni hala Instagram'ını kabul etmeyişi. işi. Instagram'da hala yokum lana. Bak, bak. <gülüyor> Sebepleriyle onlara o kadar da fazla göz yumamayacağım çünkü çünkü Twitter'ın resmen koresek koydum yani. <gülüyor> Neredeyi hünkü hünküre koyuyorum ama artık mankizin üstüne koyuyorum. Yani şöyle olacak. Oh. ha tamam şöyle. O kadar fazla saçmalıyor gibi hissediyorum ki arkadaşlar çok özür dilerim. Sıra da bu burada çok burada fazla konuşacağımızdan eminim. Sıra da Melanie Martinez var. Melanie ve ben biz biz bir zamanlar bestiydik. Biz bir zamanlar bestiydik. Sonra belki hatırlıyorsunuzdur o olayı 2017'de e, cinsel taciz suçlaması ile karşılaştı. Sonrasında ama ismi temizlendi diye düşünülüyor. Hala ona emliyim. Çünkü orada birazcık yavaş yavaş Melanie fanlığımı Melanie Stanliğimi geri plana aldım. Sonrasında bir albüm daha çıkarttı 2019'dan beri de kendisinden haber alınmıyor galiba öyle bir şey. bir albümü durun hatta. Ben de böyle bir yani ben gerçekten çok seviyordum Melanie'yi ve bu albümün benim için gerçekten yeri çok farklı. Yani genel olarak bir sanatçı olarak kendisini çok seviyordum. Böyle artistik vision'lı falan filan. 14 yaşında ne anlıyorsam bunu bilmiyorum gerçi de hani. Farklıydı, it's different yani gerçekten. Üç boyutlu bir şekilde sanatçı olması hem albümünde hem kreatif açıdan. Ya bilmiyorum genel olarak hani bu albüm konsepti, teması her şekilde. Beledi benim için çok farklı bir yere sahipti dediğim gibi aynı zamanda. Yine Twenty One Pilots'la birazcık aynı konusu var. Bu albümü baştan sona söyleyebilmeme rağmen geri döndüğüm bir albüm değil. O yüzden Kodes'e koyacağım. Ama Twenty One Pilots'ın önüne koyacağım çünkü <gülüyor> bu da albümü daha çok seviyordum dediğim gibi hani. Gerçekten yani Melanie'nin konseptine, konserlerine yani her şeyine aşıktım yani bu kadının. Ve K-12 için de çok heyecanlıydım. Hatırlıyorum hatta o günü. Böyle 12. sınıfın ilk günüydü. Ee, biz böyle çıkışta Kadıköy'e ye bir yere gitmiştik. Ben albümü dinlemeye çalışıyordum falan filan. Çok önemli bir yeri var benim için ama her zaman önemli bir yeri olması iyi olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden... O Devam ediyorum artık. Okey. So the neighborhood var. Um, şimdi. The neighborhood benim herhalde en uzun dinlediğim e, bu sanatçılar arasında en uzun dinlediğim grup olabilir. Geçen sene Spotify reddim hala ilk 5'teydi. The neighborhood'u ben çok seviyorum. Sonra grup ayrıldı. Um, okay. Grup ayrılınca da bir anda bu grup patladı. Ve patladı anlamına demek istemiyorum zaten. Çok bilinen bir gruptu, çok sevilen bir gruptu. Daddy issues, sweater weather bunlar zaten çok sevilen şartlardı. Ama ben bir süre sonra her TikTok editinde softcore şarkısını duymaktan çok sıkılmaya başladım. Birazcık katlanılmaz hale geldi benim için ve bu tamamen TikTok yüzünden olduğunu düşünüyorum. Bir tane şarkıyı buluyorum, dinliyorum. Sanki hani herkes benimle aynı anda keşfetmiş gibi o şarkıyı o albümden. Bir anda TikTok'ta patlıyor, bir anda TikTok'ta her yerde duymaya başlıyorum. O yüzden çok bunalıyorum o şarkıdan. Doğru dürüst zevk alamıyorum şarkıdan. Jesse'nin hatta kendi albümünü bile çok seviyordum. İsminin ironikliğine rağmen Hard To Imagine The Neighborhood Ever Changing albümü benim için çok önemli bir albüm. Çok seviyorum o albümü. En yakın arkadaşım Ezgi ile ben The Neighborhood sayesinde tanıştım gibi bile diyebilirim yani. O yüzden benim için çok önemli bir yere sahip. Ancak işte bu yakın zamanda olan şeylerden dolayı The Neighborhood'u hünkür hünkür de her hemen arkasına koyuyorum. Çok seviyorum dediğim gibi o yüzden... Şey yapamayacağım ama Allah vergisine koyamıyorum. Çünkü çok sıkıldım artık grupta. <gülüyor> İlişkimizi ara vermemiz gerektiğini etti Neighborhood'la. Geri döneceğimden eminim. Sırada Halsey var. Şöyle diyeyim Halsey'i ben de ilk albümümde, Bedlam albümünde çok seviyordum. Bedlam albümünü gerçekten baştan sona e, şiir niteliğinde okuyabilirim size. Sonrasındaki projelerinde de tek tüm sevdiğim şarkılar var. Ama hiçbir zaman of bu şarkı çok iyi, ben bu şarkıyı çok seviyorum gibi olmadı Halsey benim için. Bir etkisi olmuyor benim çok üstümde şarkılarının. O yüzden nereye gidiyor? O yüzden Halsey'i IB Diploma Programı'na koyuyorum. IB Diploma Programı'nda yani Halsey benim için IB Diploma Programı'yla eşit. Evet iyiydi, iyi yanları vardı. Ancak Zeynep Serdarul'un üzerindeki etkisi... Zero. Um, sıradaki şarkıcıya geçelim. Sırada Lord var. Aslında Lord'u ben Pure Heroine'den beri dinlemeye... Yani Royals'ın yani Royals hani ilk hiti, yani ilk şarkısı, ilk hiti. Herkesin ismini oradan duydu zaten onu hep, hepimiz biliyoruz. Sonrasında işte Pure Hero'yu dinledim. Sonra Merode dinlemedim ama niye bilmiyorum. Merode çok beğenmediğimi hatırlıyorum ilk dinlediğim zaman crime bu arada. 2021'e kadar. Lord nerede? Lord neden Antarktika'ya gitti? Lord give us something. Hani o şey, Twitter'da bir tane hesap var yani. Ya, Lord bugün şarkı çıkarttı mı hesabı falan filan. Hani onları çok takip ediyorum. Lord fan kitlesi içerisindeydim. Sonra Solar Power çıktı. <gülüyor> Bus Cut Season, Ribs, A World Alone gibi şarkılar olan Pure Heroine. Nin ardından Green Light, Died in the dark. Kiss the rider in the I the rider in the geçmiyorsunuz herhalde. O bir sanatçı. Senden çok daha iyi bir video ama I bet you would you kiss the rider in the dark. I am my mother's child kat gibi şarkıları olan melodramadan sonra Solar Power benim için gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Solar Power şarkısını çok seviyorum. 2-3 tane yine tek tük sevdiğim şarkılar var. Ama Solar Power albümüne hiçbir zaman geri dönmüyorum öbürleri kıyasla. Benim için hatta o kadar büyük bir hayal kırıklığıydı ki ben artık hani herhangi bir sanatçı benim için hayal kırıklığı bir albüm çıkarttığı zaman Solar Power diyorum. Yani gerçekten öyle bir olay yarattı benim için Lord gözümde. Ama dediğim gibi melodrama ve Pure Heroin çok çok iyi albümler. Milyar kere dönüp dinlerim yani o kadar seviyorum. Hatta, hatta ben çok net hatırlıyorum. Bir depresif günlerimden yine birinde. Ben Bus Season'ın şarkı sözlerini yazıp bu söz bana neden uyuyor, bu sözü neden sen şey yapıyorsun diye kendi kişilik analizimi yapmıştım. Lord benim için çok önemli bir yerde. Sadece Solar Power sıkıntısı var. O yüzden onu hünkür hünkürün başına koyuyorum. Solar Power çok beğendiğim bir albüm olsaydı, Solar Power'sız yaşayamasaydım, o zaman büyük ihtimalle Allah vergisine koyardım Lord'u. Gerçekten yani. Evet. Ee, çünkü sözleri... Solar Power'ın o kadar nefreti <gülüyor> Şimdi düşünüyorum. Hani Solar Power'ın bile bende bu kadar büyük bir etki yaratmış olmasa bile aslında şey şeklinde önemli bir etki yaratmış olmuyor mu bende? Yani önemli bir etki yaratmış ki insanların kötü albümlerine Soder Power albümü diyorum. Arkadaşlar sanırım Baskat <gülüyor> Season. Sırf Baskat Season için bile Allah belgesel gördüm. Evet. Evet. Tamam. Evet. okay, okay. <gülüyor> Ve aynı zamanda underrated bir şey olarak Catching Fire için yaptığı Everybody Wants to Rule the World cover'ı. Lord onun içinde Allah belgesin. <gülüyor> tamam. Şimdi bir sonraki sanatçımıza geçiyoruz. Bir sonraki sanatçı Marina End Diamonds eskiden End of ama End attı. Şu an Marina sadece. Bu sanatçıların hepsi içerisinden bana şarkı sözleri en çok dokunan insan Özellikle Family Jewels albümü. Family Jewels albümü yani something shifted burada. Burada gerçekten bir şeyler oldu. Evet şimdi sizlerle bu kavada iyi edinen bazı sözleri okuyacağım Varinan'ın ve Family Jewels albümünden. Bu bir dramatik okuma şeyi olacak. Seansı. O yüzden hoş geldiniz öncelikle. Şimdi ilk başta benim için çok önemli bir gereği olan Ono şarkısının bazı sözlerinin dramatik okuma seansı evet başlıyorum ilk sözü don't do love don't do friends i'm only after success don't need a relationship i'll never soften my grip don't need money don't need fame i just want to make a change on track mind one track heart if i fail i'll fall apart maybe it is all attest cuz i feel like i'm the worst so i always act like i'm the best a <gülüyor> a <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> the family jewels gerçekten burada yer ediniyor ve hani çark gibi dönüyor böyle hani gerçekten hiç The Family Jewels'u düşünmediğim bir gün yok yani öyle diyeyim sana bu albüm benim için gerçekten çok önemli. Ya ben Marina'yı çok seviyorum. <gülüyor> yani gerçekten çok seviyorum. Bütün şarkılarıyla bana dokunabiliyor bu kadın. Ben gerçekten çok seviyorum. Yeni albümünde bile hani uh, Ancient Dreams in a Modern Land orada bile. Benim yani Millet full Operası full Operası falan yani ne de, hayır. Siz A Man's bir bildiniz mi? Goodbye dinlediniz mi? Goodbye dinlediniz mi hiç? Goodbye dinlediniz mi hiç? Ee, Elektrarttaki çoğu şarkı zaten manyak popüler TikTok'ta biliyorsunuzdur. Bubblegum Beach, Primadonna, Lies, bakıyorum, ee, Teen Idol, Fruit albümünde Blue, Blue, Blue, Marina, Cannot Do Wrong, Marina'yı çok seviyorum, o yüzden kendisine, Allah belgesinin en üstüne koyuyorum. Ve son olarak e, bugünkü son grubumuz The 1975. Ben bu grubu da çok seviyordum. Evet albümler. Ezeren bakın yani karşınızda 1975. This is The 1975. 1975 Radio Sad Girls Starter Pack. 75 albüm. cultural impact. Kim ne derse desin en popüler şarkıları olsa bile Somebody else Gerçekten çok iyi bir şarkı. Yani o sırada 11 oluyorum galiba, 11. sınıfta falan. Hani politikaya, siyasete iyice ilk duymaya başladığım yani bir zeynep olarak bu albüm dedim ki of bu albüm bayağı iyi. Sizin sanatçılarınız keşke yapabilse politiks şarkılar falan filan. Ee, sonrasında çok güzel bir şey oldu ki The 1975 dediler ki biz İstanbul'a konsere geliyoruz. Hani dedim ah ne güzel. Ne güzel. İnanamıyorum. The 1975 İstanbul'a konsere geliyor. Bir de hani şimdi mesela bu yıl özellikle ben gerçekten abartısız konserden konsere koşuyorum. Çok mutluyum bu konu üzerine. Ama o dönemde hani kimse gelmiyor. O yüzden diyorum ki abi gitmemiz lazım. Bilet alıyoruz. Bir hafta kala konser iptal oluyor. Orada benim gözümden düştü. Ve bir daha da yükselemedi 19 senedir. Bak gerçekten diyorum. Bu bana yapılmış bir hate crime'dir. Bu bana yapılmış bir hate crime'dir. Bu bana yapılmış. Ben, arkadaşım, en ilk arkadaşım Ve Twitter'dan arkadaşım Zeynep. Eğer izliyorsan, onu da biliyorum. Onu konuşmuştuk çünkü. Ve Twitter'daki ve Tumblr'daki bütün mentally ill, bizacıklara yapılmış bir hakarettir. O yüzden... 1975'e Kodese koyuyorum. Aman üstüne lazım. Aman koyamadım. Aaa! Şimdi işe şekilde gitti. Heh, şöyle. Hah şöyle. İstanbul konserini iptal etmeyecektim abi. Bu bu kadar basit. Bu bu kadar basit. İstanbul konserini iptal etmeyecektin. Ya da şöyle yapacaktın. İptal oldu demek. Çünkü hatta orada böyle bir Şaibeli bir şeyler var. Onlar iptal etmedi falan filan gibi. Kendin iptal etmediysen de gelip bir açıklama yapacaktın. Notes app'ten özür dileriz iptal oldu yazmayacaktın. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. E, onun dışında e, sıralamamız bu şekilde oldu. Ben bunu oluşturdum bu arada arkadaşlar. Eğer isterseniz. Aşağıdaki linkten siz de kendinizinkini oluşturabilirsiniz. Ve hatta oluşturun da. Bana da yollayın sonra Instagram'dan. Ee, Instagram hesabımı şuraya koyayım. Ee, z.serdaro Bakarsanız çok mutlu olurum. Siz neleri farklı yapardınız? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğendinizin lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Dediğim konserleri vlogluyorum. O yüzden kanalıma bir bakarsanız çok sevinirim. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Gidiyorum artık. Gerçekten çenem ağrıdı yani. Şimdilik gidiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.